Evet arkadaşlar, part 2'de tekrar birlikteyiz. Şimdi jumbo yıkayacağız. Dilara yaklaşık 45 dakikadır Toby'yi yıkıyordu arkadaşlar ve ona yazıktı. Ve ben yıkamak istediğimi söyledim çünkü Dilara'nın birazcık dinlenmesini istedim. Teşekkür ederim. Toby bitti. Şimdi Jumbo'yu yıkayacağız arkadaşlar. Jumbo birazcık kaçıyor ama Dilara çekecek bu sefer. Ben yıkayacağım. Daha hızlı yıkamaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım kaç dakikada bitecek? Şimdi Dilara'ya veriyorum ve Jumbo'yu banyoya alıyoruz. Jumbo, gel bakalım, gel. Gel paşam. Gel çoraplarımı çıkartayım ben doğada da. Hazır mısın? Hazır mısın? Hadi gel. Hadi gel buraya. Gel. Gel buraya. İlk olarak Jumbo'yu ıslatıyoruz arkadaşlar. Jumbo. Hayır, gidemezsin. Bekle. Bekle. Sen bir Jumbo'sun. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Aferin benim paşama. Aferin benim paşama be. sonra şampuanla elimizi alıyoruz. Bu kadar alacağım ilk başta. Ben de iki kere yıkayacağım. Şöyle göstereyim. Tam gösteriyorum. Ve şampuanlamaya başlıyoruz. Her yerini eşit şekilde dağıtmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacakmış. Ben değil? Oy. Babanın kolu dank etti cumbu. Umurumda Mine değil babam. Babam beni... Bile... Bence biz seni çekelim tamamen cumbucuğum. Babam beni sadece yıkasın istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum babam. Güzel bir duş istiyorum. Sonrasında da mama istiyorum. Sonrasında da uyumak istiyorum. Yarın da beni parka götürün. Cumbo'nun boynuna kadar uzun çıkıyor, baksana. Evet. Boynu çok uzunmuş. Buyur Boynu pardon, bayağı alacağım. uzun. Büyük Gök. köpek. Büyük köpek. Gizle, oğlum. Gizle, oğlum. Kendini göstereceğim mi? Abiler, ablalara. Cumbo, kaçıyorsun. Hayır, kaçma. Cumbo, Cumbo. Söyle Sen seni, tarayacağım Cumbo'u. Bakalım baba ne yapacaksa. <gülüyor> Tarayacak, dedi ya anne. Niye soruyor? Okyanusa gidiyor mu? Biliyorsun işte. Ne yapacağını biliyorsun işte. Tabii canım biliyorsun. Her yerine, her yerine. Özellikle Cuman'ın kulaklarının arkaları. Ya onu ikinci şampuanla daha rahat yapacağımı düşünüyorum açıkçası. Bence. Şu anda sadece fazla kıllarını ve hafiften böyle bir pisliğini atsın. Pislemeyelim sanırım kesinlikle ama kirlenmişsindir yani. Baba kirlenmek güzeldir. Evet. Jumbo'ya evet, güzel. Jumbo. <gülüyor> Rahatlayın Hayır, zerre rahatlamıyorum. Oo. İyi misin? Komşum Jumbo hayır. Jumbo gel. Gel Cumba buraya, buraya Cumba gel. Gel oğlum gel, gel bakalım paşa Cumba. Gel bakalım oğlum, gel. Gel tarayayım seni gel. Gel. Cumba hayır. Cumba. Hadi. Hayır. Hadi içeri. Cumba gel. Hadi koş. Nerede ya, ya baba? kardeşin gibi yapmayacaksın Cumba. İçeri girmen gerekiyor cumcum. Cumba gel. Gel şampuanı da akıtacağız gel. Gel buraya. Gel. Aferin sana. Gel. Gel Cumhur, gel. Gel içeri gel hadi. Gel. Gel hocam, gel. Gel. İçeri. Bak, o diretiyor ya. Hadi içeri. Hayır, içeri, içeri. Aferin benim olma. Otur. Ben tek şampuanla yıkanmak istiyorum babacığım. Otur. Cumhur. Otur. En hızlı yıkıcağım. Otur. Ama, Otur. Bir bir şey yapacağım. Yapacağım. ama rahat durmayan lazım. Şuan popa suyu yıkıyorum Şimdi paçalarını yıkıyorum Şampuanları yıkıyorum Şimdi Bir kere daha yıkacağım bir Şampuan daha jumbo Benim için muhteşem gidiyor ama jumbo için pek muhteşem değil. Jumbo gel Jumbo gel oğlum Jumbo hayır gel Jumbo içeri. Gel, gel içeri, içeri. Buraya. Eğer o kadar arkada duranak olmaz mı bu? Her yerini yıkayamam o zaman. Yıkayabilirsin. Ben yıkayabileceğini düşünüyorum. <gülüyor> Kuyruğumu da yıkar mısın babacığım? Yıkayacağım babamı, yıkayacağım. Babamın da oraları evet, çok kaşınıyor genelde hep. Böyle böyle içeriye alıyorum. Küçüm küçük bak. Ya koyu onu yıkalım, buradayken. Şunu bu pipeni yıkadım şimdi de patileri yıkıyoruz, patileri yıkıyoruz, patileri yıkıyoruz, patileri yıkıyoruz. Patileri yıkıyoruz. <gülüyor> şimdi sıra sıradaki patiler, şimdi diğer patiler. Olur değil mi? Olur. Özellikle göz kollarının oralarında. Olur. Hep oradan dökülüyor. Cumanın kollarının tersine tarayınca bence daha çok dökülüyor. Evet. Bir de ben öyle yaptım ve biraz sağlı solda. Cumbo, hayır çıkamazsın Cumbo. İttirince çıkamıyorsun. Çok az kaldı Cumbo, bekle. Cumbo! Geriye. Normal gerekiyor cümle. Annen dedi ki kulaklarının orasını yıka. Ve ağzının orasını. O dün konuştuğumuz muhabbeti. Olur. Ağzının kenarları arkadaşlar. Göstersene be. Yemek yedikten sonra, uyurken vesaire hep salyaları akıyor. O salyalarda genelde ağız bakterisi oluyor. Tobi genelde kendini halıya sürttürerek oralarını temizliyor. Ama Cumba öyle bir şey yapmadığı için genelde köpeklerdeki ağız kokusu, bir ağız içi, bir ağız etrafı bakteriden oluşuyor. O yüzden de oradaki bütün pislikleri yıkarken temizliyoruz ki ağzı nefes alırken kokmasın. Çünkü dişlere düzenli olarak fırçalanıyor Cumba'nun ve sağlıklı gülüşleri, sağlıklı dişlerden dolayı Sağlıklı dişler, sağlıklı gülüşler ve ödül mamaları. Ödül maması mı? Ödül maması mı? Seni de göstereyim, tamam. Gel sen de bir görün. Ne kadar yorgunsun. Ne kadar yorgunsun. zor mu? Merhaba. Tabişko merhaba. Senin banyon bitti, sen gelemezsin. Sen gelemezsin minak fare, gelemezsin. Jumbo da sıra. Duvara duvara. Şey yapsana, birazcık yakınlaşsana. Jumbo fark edince kaçıyor. Uh. Jumbo'dan çıkan kıllar. Parti ki. Çok kıllasın. Jumbo. Jumbo Bey bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yüzüme geldi. Biraz daha takacağız Jumbo'ya. Jumbo'yu istiyorsan tamamen içeriye al. Sen Jumbo'nun durduğu dur, O zaman hiçbir şekilde çıkmaz. Sen nasıl çekeceksin? Senin olduğu taraftan. Buradan köşeden. Olur. Jumbo. <gülüyor> İstemem. Gel bir tarafa. Bu sefer tepeden çekiyorum arkadaşlar sizin için. Her açıyı çekeceğim. daha büyük bir köpek olduğu için bazı <Gülüyor> yok tüyleri daha uzun uzun uzunkar <Gülüyor> bu kadar uzun değil bazı yerlere Evet yakın ama genel anlamda hiç çıkıyor bu kadar uzun değil oğlumu all the oh. oh oh oh oh kaldır bakayım şeyi aşk patırcığı benim oğlum aşk benim <gülüyor> farem <gülüyor> aşkım çalkalayın çalkalayın anneciğim bebeğim güzel oğlum Seninle güzel yakıyorcum diyor. Daha bunun bile kurutma bastı var annem. Daha şey paslı var. O bunu şunu. Yo ona ona. Oldu paşam oldu. Hayır girer. Girer. Suyı kapatınca çıksın tamam mı? İçeri. İçeri. Durma şu çırpınabilirsin, çırpın! Çırpın, çırpın, çırpın! Çırpınacaksan çırpın bak, suyunu aksan. Tamam ben ah. Annem! Sen hayatımda hiç... Şöyle bir Apple Watch gördün mü? Göstereceğim belki. Şöyle, şurasında bol <gülüyor> kıl. Bol kıvda yapılı var. Sağ elinden. Hayır, içeri, içeri, içeri. Aferin, bekle orada. Birazcık daha krem alacağım Cumba için. Bakayım. Ooo, kıvda krem. Kıvda krem. En sevdiğimiz annesi. Cumba. Ödül maması mı? Cumba nasıl gidiyor adam? Sıkıldın mı? Aslında sıkılmam. Ama babamın yapmasından sıkıldım. Biraz da annem yapsın. Annem bana çok güzel dokunmuyor. Yani babam kötü dokunuyor diyorsun öyle mi Cumba? <gülüyor> öyle mi Cumba? Annemin elleri çok narin baba. Annen için canlı yakmadığıma eminim. Ama senden bir tık daha sertlikliği olabilirim. Kaldır kafayı. Kaldır, kaldır, kaldır, kaldır, kaldır. Afiyet olsun. <gülüyor> Buralar hep kremlenmesi gerekiyor. gerekiyordu Senden çıkıyor baba. Benden çıkma ihtimali yok. Anne. Hmm. Cumbo. Çok Eşik. yakışıklı oluyor da Çok da güzel bakıyor benim ona. biraz karışmış. cumcum Oo the Bitti cumo Çalkalayacağım şimdi seni az kaldı. Çok az kaldı. Aferin benim oğluma. Evet bitti oğlum bekle. Şuraya şuraya al. Yoruldun mu? Yorulmak değil de eğilerek yapıyorsun ya. Baksana üstünün başın zaten sıra sıklam oldu. Cuma kendine bir salla orada. Salla. Aferin benim oğlum. Bir kere daha yap. Bir kere daha salla. salla. Salla. Salla salla salla salla. Salla bir kere daha kendini. Hayır ben dışarıya çıkınca sallanmak istiyorum. Hadi salla bir kere daha. Son bir kez daha salla kendini. Sallamazsan çıkarmam. Neyse tamam hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Affetim benim oldu ma. Gel buraya, buraya yat oraya. Biraz de böyle sallayın biraz. Biraz da böyle sallanın. Yat bakalım. kimisi benim Müslüman olup vermedi. Ben vereceğim şimdi. Sallanmanı bekliyorum. Cum Hadi var? Ne var tamam, bunda? Ne zaman gelecek tamam? Arkadaşlar ben kamerayı yine geçen seferki gibi Geleme. koyuyorum. Gel Jumbo buraya, buraya, Jumbo buraya, hayır buraya, buraya, Jumbo buraya, hayır buraya, gel, in aşağı in aşağı buraya, Jumbo buraya, buraya, atla aşağı Jumbo, gel. Jumbo atla aşağıya, yat oraya ya. gel, buraya gel topi sen yukarıya gel at arayacağım ben Tabii yukarıya yukarıya yukarı. yukarı. çık yukarıya aferin yani yukarı çok sevdi aferin benim çocuğum şeyden, dev donatlarından sıkıntı kaçıyor evet sevmiyor, şaşmıyor Jumbo'nunlar Jumbo, şey, gel buraya gel yat oğlum, yat oraya. Bakın direkt. Mis mis oldu sen, mis mis. Mis mis. Evet arkadaşlar, cumbuyu yıkadık. Şimdi kurutuyoruz. Çok uzaklı ve evet. Gel anneciğim. Ya benim paşam. Önce karnı kurutalım onunla. Evet. Şey Üşütmesin bebeğim. Gel. Büyük bebek gel. <gülüyor> Büyük bebek. Ah. Oh. Aferin, Aferin, bebek. Benim. Aferin benim oğluma. Ver bana. <gülüyor> Bıraklar bunu. Bırakların üstüne ne dediğim ama güzel gider he. Bizi kaldı. Bunun evet. yanı kaldı, Ama bacakları da var daha. İşte, bacakları da en son patilerin oluyor yani. Kulaklarının İş gelsin, kar var, hiç değil. Alt sana kat. Cumba yeter mi? Şimdi kuyuya. Şişkı otursun. İpiştirme, Hala ekstra kıllır çıkıyor. Kurutamam ki, çakamıyoruz zaten. ayağa kalkacak. Cumba! Gel. Cumba Mama ya. mı? Sigara. Sigara. Su bilir pala. Gel bakalım. Şimdi. Abi cumbo. Ya jumbo. Gel. Sen değil, mis gibi oldun sen be. Mis gibi oldun sen be. Bu da mis gibi oldu Sen de mis gibi oldun. Gel jumbo. Salak verir. Evet arkadaşlar, şu saçlarımı bizzat tema Şimdi. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Jumbo'yu da yıkadık, Toby'yi de yıkadık. Part 1, Part 2 yapmak zorundaydık. Çünkü çok uzun sürüyor arkadaşlar ve tek partta bir saat kimse izlemek istemezdi. ile tabii o yüzden ayırdık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdi size son hallerimi göstereceğiz. Hazır mı? Göster gösterebilir miyim? Gösterebilirsin. Cumba, Cumba otur bakalım. Otur. Bekle. Bekle. Bir dakika. Son abiler ve ablalar için. Yerimizi de tarayalım. Tobi sen de gel. Aslan gibisin aslan. Tabi gel bakalım buraya. Buraya gel. Tabi gel. Otur. Otur. Otur. Otur. Cumba ilk sana bakalım. Çok güzel olmuşsun. Evet. Çok güzel kurumuşsun. Saatte olsun Cumba mis gibi oldun. Tabi bekle. Otur. Tabi otur. Hayır otur bir otur sinirlenme bana. Bakayım sana da. Oh mis gibi olmuşsun. Mis gibi olmuşsun. Tam git anneye öp. Bir tane öp. Ellerine sağlık hayatım benim. Teşekkür ederim. Birazcık yorucu oluyor ama <gülüyor> mis gibi oldular değil mi? <gülüyor> Cumbo, acıktın mı oğlum? Mama yemek ister misin? Tamam. Hadi mama zamanı! Hadi mama zamanı koş! Ben Hadi de. mama zamanı koş! Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün birazcık yorucu oldu bizim için. Siz de çok uzun zamandır bu videoyu bekliyordunuz ama anca çekebildik. Kusura bakmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz kanala abone olabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Diyar bay bay demek ister misin? Arkadaşlar bay bay izlediğiniz için çok çok çok çok çok teşekkür ederiz. Sizi Sa çok seviyoruz. Sağlıklı kalın. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın. <gülüyor> Ana haberlerimizden ayrılıyoruz. <gülüyor>